İseniz diye onlara e, cevap vermişti. E, dolayısıyla eğer meleklerden e, uyarıya maruz kalacaklar bir söz çıkmasaydı Cenabı hakkın şundan isimlerini bana bildirin şeklindeki beyanına iddianızda haklı iseniz şartını koşmasının bir anlamı olmazdı. E, bununla birlikte bu ayetin bu ifadenin e, dolayısıyla bu üslubun bir sistem ve uyarı konumunda olduğu da düşünülebilir. Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle bu ayet bağlamında meleklerin şuurlu bir varlık olduğu, iradeli bir varlık olduğu tartışılan önemli konulardan bir tanesidir. Bir ayette onlardan biri, ben de ondan ayrı bir tanıyayım diyecek olursa biz onu cehennemle cezalandırırız. E, ayeti bulunmaktadır. Bu ayet meleklere seslenmektedir. Eğer onlardan birisi e, ben de Allah'tan ayrı bir tanrıyım diyecek olursa biz onu cehennemle cezalandırırız şeklinde Allahü Teala'nın onlara yönelik e, bir ifadesi bulunmaktadır. E, dolayısıyla meleklerin e, şuurlu bir varlık olduğu buradaki ayetlerden e, anlaşılmaktadır. Şimdi Melekler Allahu Teala Hazreti Adem'i yaratacağı zaman ona itiraz etmişler. Acaba neden ona itiraz etmişler? Bununla ilgili değişik görüşler bulunmaktadır. Ee, i̇tiraz etmelerin nedenlerinden birisi, öncelikle melekler Allah'ın nezdinde kendilerinin en değerli kullar olduklarını ve kimseyi kendilerine üstün tutmayacağını zannetmişlerdi. Ateş veya toprak cevelerinde yaratıldığı zikredilen herkesten daha bilgili olduklarını düşünüyorlardı cin ve insan türünden olan yaratıklar içinde asilerin de bunun olduğunu bilmiş olmaları yüzünden e, e, dolayısıyla Allah evvela melekleri ilimle sonra da Adem'e secde etmekle imtihana tabi tutmuştur. E, buradan e, beşer türünün yücelik ve şerefini ayrıca kendilerine lütfedilen bilginin enginliğini ortaya koymayı kastetmiş olabilir Allahu Teala. E, dolayısıyla e, bu ayetlerde Hz. Adem'e yaratılışına meleklerin itiraz etme e, sebepleri dikkate alındığında e, meleklerin kendilerine yönelik kabulleri e, ve bu kabulleri e, neticesinde e, bir halife yaratılışına itiraz ettikleri e, görülmektedir. Tabii ki bu ayetlerin farklı şekillerde anlaşılması da imkan dahilindedir. E, bu anlaşılma şekline göre e, Allahu Teala aslında meleklerin diliyle insanın tabiatına burada dikkat çekmiştir. İnsanın yeryüzünde bozgunculuk yapacak ve kan dökecek bir yapıda olduğunu onların diliyle bize ifade etmiştir. Ancak bazılarına göre bu görüş doğru değildir. Çünkü Allah meleklere eğer doğruysanız hadi şunu yapın demiş olması bu ifadenin meleklerin diliyle Allah tarafından e, söylenmiş olduğu yöndeki görüşün çok da kuvvetli olduğunu e, göstermemektedir. Bu nedenle e, buradan hareketle e, özellikle bu olay bağlamında e, meleklerin şûrurlu birer varlık olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Tabii ki bazı yaklaşımlar e, buradaki ayetleri hakiki manada değil de mecazi manada anlarlar. Dolayısıyla mecazi manada anlaşıldığında e, buradaki ayetlerden hareketle Meleklerin şuurlu bir varlık olduğu yönündeki yaklaşımlar farklı şekillerde değerlendirilebilir. E, melekler e, Allah'a isyan etmeyen e, varlıklardır. Kur'an-ı Kerim'deki Tahrim Suresi 6. ayete baktığımızda e, buna vurgu yapıldığını görmekteyiz. ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا هُوْ ve وَاَهْل۪يكُمْ naran Ey iman edenler. Kendinizi ve ailenizi e, öyle bir ateşten koruyun ki o ateşin e, yakıtı insanlar ve taşlardandır. E, onun üzerinde e, böyle katı melekler vardır. O melekler e, Allah'a, Allah'ın kendilerine emrettiği şeye karşı asi olmazlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Bazıları bu ayetten hareketle meleklerin iradesiz varlık olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Fakat İmam Maturidi tefsirinde bu ayetle ilgili şu görüşleri bize bildirmektedir. Meleklerin fiilleri eğer cebir ve zor ilkesine bağlı olarak gerçekleşseydi ifa ettikleri ibadet ve itaat konularında övülmeye layık görülmez, masiyetin imkan dahiline girmediği ve yaratılışın buna müsait olmadığı durumlarda da imtihan önem kazanmazdı. Çünkü itaat masiyetten korunmaktan ibarettir. Bu cümleye dikkat çekmek isterim. Çünkü diyor itaat masiyetten korunmaktan ibarettir. Böyle bir ifade günah işleme ihtimali bulunmayan kimseler için kullanılmaz. Dolayısıyla buradan anlaşıldığına göre e, meleklerin de günah işlemeye ihtimalleri vardır. E, fakat ee, onlar e, tabii ki e, bu e, iradelerini asla günah işleme e, yönünde kullanmamışlardır ama e, bu ayette böyle bir ifadenin olması onların da e, iradelerini kullanıp günah işlemeye meyilli veyahut da iradelerini günah işleme yönünde kullanabilecek bir potansiyelde olduğunu e, göstermektedir. Şu halde meleklerin de günah işleme imkanına sahip kılındıkları sabit olmuştur. Bu sebepledir ki Onların taatleri önem kazanmış ve ibadetlerin kıymetleri bu derecede artmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre melekler bazı meseleleri tartışmaktadırlar. Sâç Suresi 69. Sûre 70. Ayetinde şöyle bir ifade geçmektedir. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ a'la اِذْ İn Yuhai ileye illa ennema enenedirum mübin. Şimdi 69 ve 70. ayetlere baktığımızda burada meleklerin, e, meleği alada bulunan kimselerin, dolayısıyla bunlar e, melek olarak kabul edilmektedir bazı e, müfessirlere göre, bunların bazı meselelere tartıştıkları ortaya çıkmaktadır. Eğer bir yerde bir tartışma varsa, onlar bir konuda fikir belirtiyorsalar onların Şuurlu bire vardık olmaları sonucu ortaya çıkmaktadırlar. Acaba melekler hangi hususta tartışmışlardır? Müfessirlerin verdikleri değişik bilgilere göre onların tartıştığı en önemli hususlardan bir tanesi e, Hazreti Adem'in yeryüzünde bir halife olarak yaratılması meselesidir. E, Fahrettir Razi e, bu konuyla ilgili şu görüşünü bizlerle paylaşmaktadır bu konuda çeşitli şeyler söylenmektedir fakat bu konuda söyleyenlerin en güzeli Cenabı Hakk'ın Allah ben yeryüzüne bir halife yaratacağım dedi melekler dediler ki orada fesat çıkaracak ve kan dökecek kimse mi yaratacaksın halbuki biz seni hamdinle tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz Allah dedi ki ben sizin bilmediğinizi biliyorum e, ayetinde beyan edilen husus olmasıdır e, bu şu manaya gelir o melekler insanlar şehvetlerini yerine getirmekle meşguller iken ki bu husus ayette orada fesat çıkaracak ifadesiyle anlatılmaktadır ve öfkelerini uygulamakla meşguller iken ki bu da ayette kan dökecek kimse ifadesiyle anlatılmaktadır. Biz ise seni hamdine tesbih ederken insanın yaratılmasında hangi hikmet ve fayda vardır demek istemişlerdir. Bunun üzerine Allahu Teala ben sizin bilmediğinizi biliyorum diyerek cevap vermiştir. Dolayısıyla burada Fahrettin Razi'nin de belirttiği üzere meleklerin hakkında tartıştığı husus yeryüzünde yaratılacak olanların bir takım özelliklerine dikkat çekilmesi meselesidir. Kur'an-ı Kerim'de yine meleklerle ilgili önemli hususlardan bir tanesi insanlardan elçi seçildiği gibi meleklerden de elçi seçilmesine vurgu yapılmasıdır. Allah yustafi minel malaiketi rusulen Allah meleklerden bir elçi seçer. Ey yahtaru minel malaiketi rusulen yani meleklerden bir elçi seçer ve insanlardan da bir elçi seçer. Şimdi bu ayete bakıldığında Allahu Teala'nın insanlarla iletişim kurmak için meleklerden kendisini elçi seçtiğini buradaki ayette görmekteyiz. Eee Zemahşeriye göre bu ayet Mekkeli müşriklere reddiye niteliğine gelmiş bir ayettir. Onlar insanlardan bir elçi seçilmesini hoş görmemişler ve bu nedenle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı inkar etmişlerdi. Dolayısıyla Allahu Teala burada hem meleklerden hem de insanlardan beşer seçeceğini onlara bu ayetiyle bildirmiş oldu. Bu ayette Fahrettin Razi'nin bu ayeti açıklamasında verdiği bilgilere göre bu ayette oğullarına elçi olarak gönderilen meleklerin kastedilmiş olması mümkündür. Bunlar da Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve Hafaza melekleri gibi büyük meleklerdir. Bütün meleklerin elçi olduğunu bildiren ayet ise meleklerin birbirlerine olan elçiliklerini haberci oluşlarını anlatmaktadır. Dolayısıyla bütün meleklerin elçi olmasını bildiren ayetler, buradaki meleklerden elçi seçilmesini bildiren ayetler arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır diye bize meseleyi açıklamaktadır. Melekler Allah'ın görevlerini yerine getiren elçilerdir. Kur'an-ı Kerim'deki değişik ayetlere baktığımızda Onların görevlerine ifa e, ifa ettiklerine dair, onlara görev verdiklerine dair e, bazı ayetler bulunmaktadır. Şimdi e, bu ayetleri e, okuyarak bunlar üzerinde biraz konuşabiliriz. Ellede <gülüyor> yine tetawafahumul mela iketu taibine yagulun salamun bima kuntum taamelun. suresi 32. ayettir bu ayet. Onlar meleklerin selam size. Yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. Şimdi bu ayete baktığımızda meleklerin insanların ruhlarını almaktan ve onların canını alıp ölümlerinin gerçekleşmesi ve böylece yeni bir hayatın başlanmasına neden olan ölüm olayına dair görevleri anlatılmaktadır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, melekler buradan anlaşıldığına göre insanların canlarını, ruhlarını teslim almakla görevlendirmişlerdir. Onlar melekul mevti, ölüm meleği olarak Kur'an-ı Kerim'de isimlendirilir. Dolayısıyla melekul mevt Azrail'dir. Özel olarak Azrail Kur'an-ı Kerim'de isim olarak geçmese de onun ifa ettiği göreve atfen Azrail'in Kur'an'da geçen meleklerden olduğu söylenebilir. Melekler Allah'ın sözü üzerine söz söylemezler. Enbiya Suresi 20. 27. ayetin bildirdiğine göre onlar Allah'ın kendilerine verdikleri emri yerine getirirler. Bu noktada Allah'a asla asi olmazlar. Onun emriyle hareket ederler. Dolayısıyla melekler emirlerini güçlerini de üstün kudre sahibi olan Allah'tan alarak emirlerini Allah'ın emirlerini yerine e, getirirler. E, başka bir ayet Fussilet suresi 30. ayettir. Eee Galu qalu Allahu, thumma istada sunmestaqamu tetenzelu aleyhimul melaiketu alla takhafu ve la tahzanu ve ebşiru bil cenneti alli e, Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dostu olanlara melekler inerler. Onlara korkmayın derler. Üzülmeyin ve Allah'ın size vaat ettiği cennetle sevinin derler. Dolayısıyla melekler farklı bir görevi burada ifade edildiği şekliyle yerine getirirler. Meleklerin eleştiril bir tutumda olduğu da Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hareketle söylenebilir. Özellikle inkarcıların ahirette e, sorgulanması ve onların cehenneme atılmalarına dair e, pasajları anlatan ayetlerde meleklerin eleştirel bir tutumda olduğuna dair e, izlenimler e, görülmektedir. İnnellezîne tevaffâhumul melâiketü gâlimî enfusihim gâlu fîme kuntüm gâlu kunnâ müstedaafîne fil ardi gâlu elemtekun erdullâhi vâsiâten فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَاُلَاكَ مَعْوَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِرًا Melekler kendilerine zulmeden kimselerin canlarını alırken onlara sorarlar. Neyiniz vardı da sizin biz yeryüzünde çok güçsüzdük dediniz ve bu nedenle hicret etmediniz. Melekler onlara şöyle cevap verecekler. Allah'ın arzı sizin kötülük diyarını terk etmenize yetecek kadar geniş değil miydi? Evet. Burada görüldüğü üzere e, melekler e, hicret etmemelerinin nedenlerini kendilerini e, güçsüz olarak gören insanlara karşı e, bir eleştiri yöneltiyorlar. Ve onlara diyorlar ki Allah'ın arzı geniş değil miydi ki siz e, yeryüzünde hicret etmediniz, e, neden bulunduğunuz yerde kaldınız e, diyerek onlara eleştirel bir tutum e, takınarak onlara cevap veriyorlar başka bir ayette yine Zümer suresinde de şöyle bildirilmektedir. Vasikallazine keferu ila cehenneme zumerâ. İnkar edenler cehenneme grup grup sevk edilirler. Hatta izâ câûhe nihayet oraya gelirler. evve evvâbuha o cehennem kapıları açılır. Vakâlalehum hazenatuhâ oranın melekleri der ki, bekçileri bekçiler der ki, elem yetikum rusulun minkum? Sizden Size sizin içinizden elçilere gelmedi miydi? Ki o elçileri yetuduna aleykum rabbiküm. Rabbinizin ayetten okuyorlar. Ve yuzirûnekum li gâ'e Ahirette, kıyametten sonra ahirette kavuşma gününe, gününe dair sizi uyarmamışlar mıydı? He de, evet, işte bugüne karşı sizi uyarmamışlar mıydı? بلى, evet derler. Ve hakkat kelimetün a'da kafirin. Fakat azap sözü o kafirlerin üzerine hak olmuştur. Burada görüldüğü üzere e, melekler e, inkarcıları ile cehenneme girmeye hak eden kafirlere e, size Allah'ın elçileri gelmedi miydi şeklinde ifade de bulunarak onların bu yaptıkları davranışlara karşı adeta eleştirel bir tutum e, takınmış oluyorlar. E, kafirlere böyle bir tutum takınırken müminlere karşı e, meleklerin e, son derece hoş bir tutum içerisinde davranacakları da Yine aynı surenin devamındaki ayetten anlaşılmaktadır. Ee, وَسِيغَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ ilal اِلَا الْجَنَّةُ زُّمَرَى ee, Rabbinden e, sakınanlar cennete e, grup grup e, sevk edilirler. Hatta اِذَا uha oraya geldiklerinde وَفِتِحَةَ ve oranın kapıları açıldık, açıldığında وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُهَا o cennetin bekçiler onlara der ki selamun aleykum, selam size Kıbütüm, hoş geldiniz. Fedkulühe halidin, <Sessizlik> sonsuza dek kalmak üzere cennete girin diye e, Allah'ın e, emirleri karşısında e, sakınan bir tutum içerisinde olan e, müminlere karşı hoş bir e, cevapla onlara muamelede bulundukları e, buradan e, görülmektedir. E, değerli arkadaşlar, melekler Allah'ın değerli kullardır. Tabii ki e, burada şöyle bir tartışmada bizim e, klasik İslam düşüncesi geleneğinde mevcuttur. İşte melekler mi e, işte çok daha değerlidir yoksa e, Allah'ın emirlerini yaparak e, belirli bir e, işte nitelikte olan e, insanlar mı Allah'ın katında daha değerlidir gibi bir takım tartışmalar tabii ki vardır. Fakat biz e, buraya girmeyeceğiz. Bizim melekler bağlamda e, onların Allah'ın değerli kulları olma noktasında e, Enbiya suresi 26. ayeti burada e, örnek verebiliriz. وَقَالُوا اتَّخَذَا rahmanu وَلَدَنُ سُبْحَانَهُ Onlar dediler ki Rahman çocuk edin dediler. Subhaneh. Allah bundan uzaktır, münezzehtir. ibadun e, مُقْرَمُونَ e, Hayır, onlar e, Allah'ın e, kendilerine ikramda bulunduğu, ikram edilen değerli kullardır. Şimdi e, ayetin e, içeriğine göre e, melekler e, Allah'ın emrettikleri konularda iradelerini birebir onun emrine uygun şekilde kullanırlar. E, eğer böyle olmasaydı e, melekler cansız ve ruhluğa, ruhsuz varlıklar seviyesine taşınmış olurdu. Dolayısıyla bu ayetin burada ifade ettiği şekliyle onların değerli kullar olarak nitelendirilmesi doğru olmazdı. çünkü. Değerli kullar olarak nitelendirilmek onların değeri hak edecek bir takım, bir takım davranışları yerine getirmiş olmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla o davranışları yerine getiren insanlar da insanlar gibi melekler de değerli kullar olarak nitelendirilebilir. E, dolayısıyla onların e, Allah'ın kendilerine verdiği emirleri yerine getirmiş olmaları, emirlere asi olmamaları harfiyen uygulama noktasında kazandıkları e, değer, e, değer nedeniyle Allah katında mukramun kullar olarak nitelendirilmişlerdir. Şimdi Enbiya suresi e, 26. ayet e, Mekkeli müşriklerin e, inançlarını reddeden bir ayettir. E, müşrikler, melekleri e, Allah'ın e, kızları olarak e, değerlendirmişler ve onlara e, tapma davranışını ortaya koy, koyuyorlardı. Allah-u Teala Onların bu davranışını reddederek Allah'ın kendisine çocuk edinmediğini, bundan uzak ve bundan münezzeh olduğunu bildirdi. Ve meleklerin ondan iddia ettiği gibi Allah'ın kızları olmadığı, Allah'ın kendisine itaat eden değerli kulları olduğunu Enbiya Suresi 26. ayette ortaya koymuş oldu. Meleklerin Allah'ın değerli kulları olması bağlamında ikinci olarak zikredeceğimiz ayet Nisa Suresi. 127. ayettir. E, önce ayeti okuyalım. E, daha sonra da meali üzerinden konuşalım. Eee len yanstenkif el mesihu en yekun abden lillah ve lel malaiketu el mukarrabun ve men yastenkif an ibadatihi ve yestekbir fesayyah shu ruhum ileyhi Şimdi ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur ne de ona yakın olan Mukarabun kullar, yani hem Mesih Hazreti İsa ne de melekler Allah'a kul olmaktan geri durmazlar. Ee, Allah'a kul olurlar. Ee, büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna e, toplayacaktır. Şimdi e, bu ayete bakıldığında gerek Hazreti İsa gerekse e, melekler üzerinden Allahu Teala e, muhataplarına yönelik bir eleştiri. E, yöneltmektedir. E, onların işte Hazreti İsa'nın e, Allah'ın e, kulu değil de e, Allah'ın e, işte e, oğlu olması e, Hazreti Meryem'in e, işte e, evli olmaması nedeniyle e, buradan hareketle Hazreti İsa'ya yönelik geliştirdikleri inançları e, ve Mekkeli müşriklerin meleklere yönelik geliştirdikleri e, Allah'ın kızları olduğu yönündeki inançlarını bu ayet reddetmektedir. Dolayısıyla e, Hazreti İsa'nın ve meleklerin Allah'a kul olduğunu bu ayet e, açıklamaktadır. Gerek Hz. İsa'nın gerekse meleklerin e, işte ona kul olmaktan e, geri durmadıkları büyüklenmedikleri e, bu ayette e, ifade edilmektedir. E, dolayısıyla e, gerek Hz. İsa'dan e, gerekse meleklerin e, Allah katında sevilen önemli davranışlar ortaya koyduğu e, bu ayetten anlaşılmakta e, ve buradan harekette de e, az önceki e, ayete e, dikkat çek çekersek e, meleklerin Allah'a katında kendilerine ikram edilen kullar olma vasfını kazandığını bu ayetlerden hareketle e, görmüş oluyoruz. E, melekler insanların davranışlarının e, günah ve sevap açısından tespit edilmesinde rol alırlar. Bu rol bu rollerini Allah'ın emrinin bir gereği olarak yerine e, getirirler. E, Kaf suresi 17 18. ayette şu şekilde buyurulmaktadır. iz yetelakkel mutelakki yani anil yemini ve anish şimali qa'i. Ma yelfizu min qalilin illa ladayhi atid. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptığını alıp kaydederken biz ona şahtamanından daha yakınız. Ona hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. E, bu ayetler görüldüğü üzere e, insanların e, davranışlarının melekler tarafından kayıt altına alındığını e, bildirmektedir. Ve in aleykum lehâfidhîn kirâmen kâtibîn ya'lemûne mâ tef'alûn ve inne aleykum lehâfidhîn şüphesiz ki sizin üzerinizde sizi gözetleyen muhafızlar, kiramen katibin, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Şimdi buradaki ayetlerde de görüldüğü üzere Allahu Teala insanı yarattıktan sonra onu kendi haline bırakmamış ve elçileri vasıtasıyla ona emirleri bildirmeknin de ötesinde yarattığı varlık ve değerli bir varlık olan ee, insanın davranışlarını e, kayıt altına almak için meleklere görev vermişler ve bu meleklerde Allah'tan aldıkları bu yem, emirleri olduğu gibi yerine e, getirmektedirler. Şimdi e, buradan hareketler e, aslında e, meleklerin e, Allah'ın e, insanın Allah'la olan iletişimde e, ne gibi e, roller ortaya koyduğunu daha dolayısıyla e, meleklere iman etmenin bu görevleri meleklerin yerine getirdiğini kabul etmenin allah insan iletişiminde ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığına dair bir iki hususa işaret edebiliriz. Öncelikle insan yapısı gereği tek başına olduğu zamanla başkalarıyla birlikte olduğu zamanki davranışlar arasında fark bulunabilmektedir. İnsan başkalarıyla beraber olduğunda davranışlarında daha bir kontrolü hareket edebilecekken, tek başına olduğunda bu kontrolünü yitirebilir. E, bu nedenle başkalarıyla birlikte olmak, insanlarla birlikte hareket etmek, insanın davranışlarına çeki düzen vermesinde e, önemli bir husus olarak karşımıza çıkar. E, tabii ki insan toplum içerisinde olmadığında, kendi başına olduğunda adeta yalnız gibidir. Aslında e, insanın yalnız olmadığı, Kur'an-ı Kerim'deki e, bu ayetlerden hareketle, değerlendirildi insanın yalnız olmadığı e, apaçık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla insan toplum içerisinde başkalarıyla olmasa bile davranışların her daim kontrol altında tutulduğunu bilmesi, onun davranışların düzeltilmesine, düzeltilmesine dolayısıyla e, Allah ile olan e, iletişiminde ve ilişkisinde daha beğenilecek, daha hoşa gidilecek ve daha güzel davranışı ortaya koymasında e, etkili olur. Bu nedenle Meleklere inanmanın bu görevlerin melekler tarafından yerine getirildiğinin kabul edilmesi hatta bunun bilincinde olması insanın Allah ile olan iletişimde çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkaracağını burada bize göstermektedir. Başka bir ayeti de günah ve sevat tespiti bağlamında zikretmek isteriz. وَإِذَا اَدَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ دَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللّٰهُ اسرع مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. İnsanlara bir zarar dokunduktan sonra ona bir rahmet tattırdığımızda bir de bakarsın ki insanlar bize ait işaretler üzerinde yani deliller üzerinde ayetler hakkında hileye saparlar. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Yunus suresi 21. ayet. Yunus suresinin Mekki bir sure olduğunu düşündüğümüzde bu ayetlerin e, kime, ne gibi mesajlar verdiğini e, daha rahat bir şekilde e, anlayabiliriz. E, Allah'ın kendisine e, bir rahmet vermesine rağmen Allah'ın e, ayetleri hakkında hilelere sapan kimseler ancak kafirler olabilir. E, dolayısıyla e, bu insanlar bu hileleri yaparken başı boş bırakıldıklarını e, veyahut da e, kendi başlarına sadece hiç kimsenin kendisini görmediğini zannedebilirler. Halbuki allah Teala bu ayetle aslında bu tür davranışta bulunan insanlara bir tehdit e, tehdidini bildirmekte ve onları bununla korkutmaktadır. E, ve e, elçilerinin e, bu tür tavırlar içerisinde olan insanların hile ve düzenlerini kaydettiklerini onlara e, bildirmektedir. E, dolayısıyla bu ayette özellikle meleklerin bu rollerin olduğunu bilinmesi, bunun bilincinde olunmasının insanın Allah ile olan iletişiminde insana çok önemli kazanımlar sağlayacağı e, bu ayette hareketle de ifade edilebilir. E, Melekler Müslümanlar için af ve şefaat talebinde bulunan varlıklardır. Eee Elledîne yaḥmilūna'l-'arşe ve men ḥawlehu yusabbihūna biḥamdi rabbihim ve yu'minūna bihī ve yastagfirūna li'l-lezîne āmenū. Ee, i̇şte eee arşı taşıyan meleklerin ve yestagfirūna li'l-lezîne iman edenler için bağışlanma e, talebinde bulundukları e, buradan e, anlaşılmakta. Ve onlar e, iman edenler için bağışlanma talebinde bulunurken şöyle e, dua ederler. Ey Rabbimiz sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Rabbena vesiyata kulle şeyin rahmeten ve ilmen faghfirillezine tabu hatalarından dolayı günahlarından dolayı tövbe eden kimseleri bağışla. وَالتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ Ve senin yoluna tabi olan kimseleri bağışla. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَح۪يمُ Ve cehennem azabından onları koru diye e, melekler e, af ve mağfiret e, talebinde bulunurlar. Aynı zamanda e, bu e, müminler için bir şefaat talebinde bulunmaları bağlamında da e, yorumlanabilir. Şimdi bu ayetten hareketle de e, gerçekten e, böyle bir şey bilmenin insanın Allah'la olan iletişiminde e, önemli sonuçlara kapı açacağını yine burada zikretmek gerekir. E, çünkü e, melekler, müminlerin iyiliğini istemekte. Onların davranışlarını e, kayıt altına almakla birlikte, e, onların iyiliğini de istemekte. E, hatalarından dolayı Allah'tan bağışlanma dileyen bu Allah'ın yoluna uyan kimselere e, Allah, e, Allah'tan e, yani Allah'a dua ederek bu insanlara bağıştırılmasını dilemekte. Aslında bu da bizi mutlu edecek bir durumdur. Çünkü bizim yani sadece insanlarla baş başa olmadığımızı, meleklerin Allah Allah'ın yolunda olduğumuz müddetçe bizler için bağışlanma talebinde bulunduklarını biz bu ayetten anlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir düşünce aslında buna yönelik bir kabul, buna yönelik bir inanç insanı daha güzel davranışlar yapmaya e, sevk etmelidir. Ve aynı zamanda e, insanı her daim e, Allah tarafından e, bağışlanabileceği noktasında e, insanı böyle e, olumlu bir e, havaya sevk, sevk, et, sevk etmelidir, sevk eder. Ve dolayısıyla insan ümit var kılar. E, yani Allah'ın rahmetinden e, umut kesmemeyi insana kazandırır. Sadece kendisini dua etmediğini e, meleklerin de insan için dua ettiğini insana e, bu ayetler öğretir. E, melekler e, yeryüzüyle e, insanlarla iletişime e, geçtiklerinde e, onlar e, bir şekliyle görülürler değerli arkadaşlar. Bu bazen e, onların asli suretiyle görülmeleri şeklinde olabilir. E, Necim suresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail'i asli suretinde gördüğünü gördüğü anlatılmaktadır. Şimdi bu ayetleri okuyalım ve burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail'i asli suretinde gördüğünü bu ayetlerden hareketle anlamış olalım. Allemehu şedidul kuve zu mirratin festeve ve huve bil ufukil a'la sümme dana fetedelle O'na böyle çok kuvvetli olan öğretti. Zü'mirretin festeva. İşte o çok kuvvetli olan o melek. Festeva şöyle bir doğruldu. Ve huve bil ufukil e'le. Böyle en yüce ufukta. Sümmedene sonra yaklaştı. fetedelle sarktı. Fekâne gâbe gavseyni ev edne. Ona yaklaşmasından sonra onunla arasındaki mesafe iki yay mesafesi kadardı veya ondan da daha da yakındı. فَاَوْحَا ila عَبْدِهِ ma اَوْحَا Allah'ın kendisine bildirdiğini Allah'ın kulu Muhammed'e o bildirdi vahyetti. مَا كَذَوَ الْفُعَادُ مَا O Hazreti Peygamber'in kalbi gördüğü şeyi konusunda yani gördüğünü yalanlamadı. Ey müşrikler ey kafirler şimdi siz Nasıl oluyor da onun bu gördüğü şey hakkında birbirinizle tartışıyorsunuz. Bildiğiniz üzere değerli arkadaşlar, Mekkeli müşrikler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir melekten vahiy aldığını bir türlü kabul edemiyorlardı. Çünkü onların dünyasında bir meleğin insana bir bilgi getirmesi gibi bir anlayış yoktu. ancak onlar ancak olsa olsa bir insanın Cinlerle, şeytanlarla iletişim kurarak ancak onlardan bilgi alabileceğini kabul ediyorlardı. Meleklerin insana bilgi getirebileceğini kabul etmiyorlardı. Dolayısıyla onların dünyasında böyle bir anlayış, böyle bir e, algı yoktu. Bu nedenle de Peygamberimize e, sürekli itirazlar yöneltiyorlar. Hatta Peygamberimize de e, bu noktada zaman zaman dalga geçikleri de e, oluyordu. İşte Allahu Teala onların bu düşüncelerini reddetmek ve Peygamber Efendimizin gördüğü şeyi konusunda asla bir yalan söylemediğini dolayısıyla yakından bizati Cebrail gördüğünü Necim Suresindeki ayetlerle bizlere bildirmiş oldu. Evet değerli arkadaşlar, bunun yanında diğer melekler, diğer bazı Peygamberlerin de melekleri insan suretinde gördüklerine dair Kur'an-ı Kerim'de ayetler bulunmaktadır. Örneğin Hazreti İbrahim'i evlat müjdesiyle ziyarete gelen misafirler insan kılığında Hazreti İbrahim'e gelen meleklerdir. Yine Lut kavmini cezalandırmakla vazifelendirilen melekler Hazreti Lut'a Lut gelirken insan kılığında geldiler. Dolayısıyla insan suretinde gördüler. Yine bir görüşe göre Hazreti Zavud'un karşısına işte o mabedin duvarından aşarak birbirine hasım iki insan suretinde gelen meleklerdir. Dolayısıyla bu ayetlerden ortaya çıkan sonuçta meleklerin insan suretine girerek göründüklerini buradan biz anlamış oluyoruz. Şimdi meleklerle ilgili önemli hususlardan bir tanesi onların yiyip içmeleri yani yerler mi içerler mi Yemeyen, içmeyen varlıklar mı olup olmadığı meselesidir. Ee, şimdi meleklerden bir grup Hazreti İbrahim'i bir oğlu olacağı müjdesini e, getirirken insan şeklinde gelmişlerdi. O da onları misafir zannederek e, Hazreti İbrahim kendilerine yemek hazırlanmıştı. E, fakat melekler e, bu yemeğe e, uzanmamışlardı. Yemekten yememişlerdi. E, bunu görünce Hazreti İbrahim korkmuş. Daha sonra da bunların melek olduklarını anlamışlardı. Ee, bazı alimler e, bu ayetlerden hareketle tabi e, bazı alimler derken şunu ifade ediyorum. E, yani bu ayeti açıklarken meselenin bu tarafına odaklanıp e, bu konu e, noktasından da bu ayeti değerlendirmişlerdi. Tabi büyük çoğunluk buna çok fazla girmemiştir. E, bu ayetten hareketle e, meleklerin yemedikleri, içmedikleri sonucu e, anlaşılmış. E, örneğin Fahrettin Azim bu ayetten meleklerin işte yemediklerini içmedikleri sonucunu çıkarmışlardı. Çünkü onlar meleklerdi. Meleklerden yemezler ve içmezler diye bir sonuca ulaşmış. Tabii ki Nesefi'nin arkadaşlar bir kitabında da bu konu değerlendiriliyor. Meleklerin hatta cinlerin yemeyen ve içmeyen varlıklar olduğu söyleniyor. Ancak onların arkadaşlar koku alma duyuları olduğundan bahsediliyor. E, dolayısıyla onlar e, duyuları aracılığı, gıdalarını e, aldıkları e, bu ifade e, de bu e, Nesefi'nin bu kitabında e, zikrediliyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, şimdi e, bu ayetten harekette onların e, tabii ki insanlar gibi yeme ve içme özelliğine sahip olduğu e, olmadığı anlaşılsa da e, bazı alimlere göre işte onların da bir şekilde duyuları aracılığıyla gıdalandığına yönelik kabullerde zikredilmektedir. Onu burada bir parantez arası bir bilgi olarak zikretmekte fayda var değerli arkadaşlar. Tabii ki ne kadar melek var, sayısı nedir? Konuşmamızın başında ifade ettiğimiz gibi meleklerin sayısını biz bilmiyoruz. Onun sayısını ancak Allah biliyor. Yani meleklerin isimleri de, bütün meleklerin isimleri de zaten Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de özellikle ismi geçen Cebrail ve Mikail var değerli arkadaşlar. Tabii bununla birlikte bazı meleklerin görevlerini ifade eden kelimelerden hareketle o meleklere verilmiş isimler var. Şimdi dolayısıyla o onlara verilen isimler onların görevlerinden hareketle verildiği için işte Cebrail ve Mikail'in dışında da bazı meleklerin Kur'an'da geçtiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bakara suresi 98. ayette kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail e ve Mikail'e düşman ise şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır şeklinde özellikle Cebrail ve Mikail isminin zikredildiğini görüyoruz. Azrail'in ismi özellikle zikredilmez. Ancak e, onun görevi itibariyle e, işte, e, ölüm meleği e, bağlamında e, Azra ile Kuran-ı Kerim'de işaret edildiği söylenebilir. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Kiramen Katib'in e, ismi geçer. E, tabii bu e, özel olarak meleğin e, isminden ziyade e, yani, yani yazıcı değerli e, melekler olarak Allah katında e, vasıflandırılan kelimelerle zikredilmiş ama Onların bu vasıflarını zikredilen e, zikreden kelimeler onların ismi olarak e, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yönünde e, bir kabul görmüş. E, i̇şte ve inna aleikum nahafizin kiramen Şimdi burada gördüğünüz üzere işte hafizin hafaza melekleri, kiramen katibin melekleri de e, işte yazıcı melekler olarak buradaki yazıcı o değerli melekler e, yani kiramen katibin olarak isimlendirilmişlerdi. Yine Biraz önce okuduğum gibi işte meleklerin arşı taşımasından bahseden ayetten hareketle hameleyi arş, arşı taşıyan melekler bağlamda hameleyi arş meleklerinde Kur'an-ı Kerim'de isminin geçirdiği, geçtiği ifade edilmektedir değerli arkadaşlar. Evet, melekler bizim İslam düşünce geleneğimizde kendisine iman edilmesi gereken varlıklardan bir tanesidir Allah'a imandan sonra meleklere iman gelir çünkü melekler Allah'ın emirlerini evrendeki işlerini düzenleyen ve aynı zamanda Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildiren Allah'ın değerli elçileridir. Bu nedenle değerli arkadaşlar meleklere iman etmek Allah insan iletişimi bağlamında, Allah evren ilişkisi bağlamında önemli hususlardan bir tanesidir. Melekler pozitivist bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, yani sadece işte akli bir bakış açısı ve olayları işte görünen varlıklar olarak değerlendirildiğinde, bir de her şeyin deney ortamında ortaya konulması gereken bir takım nesne varlık olarak kabul edilmesi gerektiğinde bu bazıları için zor bir inanç olabilir ama bir Müslüman için Allah'ın insanı yarattıktan sonra yeryüzünde onu tek başına bırakmaması noktasında onu işte sürekli koruyup gözeten varlıkların olması, yaptıkların kayıt altına alan varlıklarının varlıkların olması, bu varlıkların insan için bağışlanmada bulunması noktasında melek inancını düşündüğümüzde Meleği düşündüğümüzde insanın bu anlamda Allah ile olan iletişimde önemli bir yere oturduğunu anlayabiliriz değerli arkadaşlar. Tabii ki burada meleklerle ilgili bazı ayetleri ele aldık. Bu ayetlerle ilgili bazı farklı bakış açılarını ortaya koyduk. Bu bakış açılarıyla birlikte bazı kabullere göre de özellikle meşhur olmuş bazı kabullere göre de meleklerin işte iradelerinin olmadığı, onların adeta bazılarınca birer robot, şuursuz varlıklar gibi algılandığını ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Böyle değerlendirenlerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki konulara farklı açılardan bakılabilir. Farklı açılardan değerlendirilebilir. Biz burada da bu ayetlerde genel kabuller zaten bilindiği için bu kabullerin yanı sıra bu ayetlerin farklı şekillerde nasıl al, anlaşıldığına dair, farklı şekillerde nasıl yorumlandığına dair bizim İslam düşüncesindeki e, alimlerimizin e, düşüncesi içerisinde kalarak, klasik gelenek içerisinde kalarak onların bu konuda neler söylediğini e, bu akşamki e, konuşmamızda sizlerle olan birlikteliğimizde ortaya koymaya çalıştık. E, evet, şimdi benim bu konuyla ilgili e, söylemek istediklerim bu kadar. Bu e,